Selam Arkadaşlar Ben Şengül Nasılsınız Sevgili Koç Burcu Aslan Burcu Yay Burcu Arkadaşlarım İnşallah iyisinizdir. Şengül'ün Sihirli Falları kanalına Hoşgeldiniz Sevgili Arkadaşlarım Açılımla Başlamadan Öncesinde Benim Daha Önce Açmış Olduğum Çay Falı Aşk Hayatımız Kanalım Eski Kanalım Kapandı Öyle Bir Tıkanma Yapmıştı Kendince Ben De Anlayamadım Aylarca Bekledim Baktım Olacak Gibi Değil Kapattım Kanalı Yenisini Açtım Sevgili Arkadaşlar Yenisini açtım. Yüklemeleri yaptım. Sizleri Çayfalı Aşk Hayatınız kanalıma bekliyorum sevgili arkadaşlarım. İnşallah bu kez bir nane olmaz. Tekrar da çekimlere de devam ediyorum. Değişik değişik videolarla aşk hayatınızı öğrenebilirsiniz. Nereden Çayfalı Aşk Hayatınız kanalımdan burası genele hitap edecek. Çayfalı Aşk Hayatınız kanalım ise sadece aşk hayatınızı, ilişki durumlarınızı ele alacak sevgili arkadaşlarım değişik videolarla karşınızda olacağım ilk videolarımı yükledim zaten bu videonun da altında linkini görebilirsiniz sizleri oraya davet ediyorum aboneliklerinizi bekliyorum benim olduğum her yere sevgili arkadaşlarımı bekliyorum sizleri seviyorum şimdi sevgili arkadaşlarım koç aslan yay arkadaşlarım üçlü üçlü çekeceğim videoları Kasım ayı içerisinde sizlerin kariyer durumu iş durumu Para durumunuz işin sonunda da bir ay içerisinde borçlu olan arkadaşlarımın borçları ödenecek mi? Ödenmiyorsa ne olacak? Şöyle bir bakacağız sevgili arkadaşlarım. Çünkü borcumuz yüklüyse bu bir ay içerisinde ödenecek bir durumu yok demektir. Değil mi canlar? Bizler biliriz borçlarımızın vadelerini. Şöyle bir bakacağız sırayla. Kariyer iş derken ardından para durumlarınız. Son olarak da borçlar ödenecek mi? Borçlu olan arkadaşlarımız için önce Koç burcu arkadaşımdan başlıyorum. Acı mı çekiyoruz sevgili arkadaşlarım? Ay başını mı getiremiyoruz? Borçlar mı fazla geldi? Bakın acı çekiyor benim sevgili Koç burcu arkadaşımın bireyleri. Borçlu olan tabi herkes borçlu olacak diye bir şey yok. Borçtan dolayı çocuklar okuyorlar değil mi sevgili arkadaşlar? Bundan dolayı bakın Ev hayatınız, böyle bir yan dönme durumlarınız var. Buraya bir şeyler gelmiş sevgili arkadaşlar. Bu nedir? Alacaklı. Düşman bu. Değil mi? Alacaklıya benim sevgili koç arkadaşım yan dönmek durumunda kalmış. Niçin? E yok ki ne versin. Değil mi? Borcu yaptık ama ay başımı zor getiriyoruz. Ne verecek? Yani, yani bakmak lazım benim sevgili koç borcu arkadaşımın. Önce iş ve kariyer hayatına bakalım. Hmm, bayağı bir korkulu halleri var koç burcu arkadaşlarımızın aslında istiyor cazibe altında bir şeylerden etkilenmiş bir şeyleri istiyor sevgili koç burcu arkadaşım fakat gelin görün ki bir türlü hak ettiğini alamıyor terfi mi bekliyorsunuz sevgili koç burcu arkadaşım hani kariyeriniz için önce kariyerden bakıyorum bakın terfi mi bekliyorsunuz atıyorum mesela yani bir üstünüzde bulunan masanın deriz ya hani bir kat daha üste çıkacağım şeflikten müdürlüğe müdürlükten bir üste onun etkisi altında kaldınız fakat kaybetme korkusu içindesiniz bir üste çıkamama kariyerinizde tökezleme ne bileyim bakın çevrenizi bir şeyler sarmış fakat şu kartımız şunu söyler kariyeri için mücadele eden sevgili arkadaşım sevgili koç burcu arkadaşım bu kartımız burada korkulu bir vaziyeti gösterir ama zafere de ulaştın der. Zafere ulaştığın halde neden korkuyorsun der. Zaferden söz eder bu kartımız. Korkmayın bakın yolunuzla ilerliyorsunuz. Kariyer yolunuzla belki de şu an hala okuyorsunuz veya iş hayatına yeni atıldınız. Sevgili Koç burcu arkadaşlarım, korkmayın. Zaferdesiniz siz. Ama gelin görün ki tabii ki bir şeylerin elbette etkisi altında kalmışsınız bir hedef belirlemişsiniz bu onu gösteriyor ama ve lakin bir yerde de bakın düşmanınız olduğunun da göstergesi sizin ayağınıza takılmaya çalışan oraya siz değil de ben çıkacağım gibi rakipleriniz olduğunun da göstergesidir çünkü bir savaş durumu var bakın kariyer hayatınızda bir savaş durumu var tahriplerden arınmak istiyor benim sevgili koç burcu arkadaşım burada korkulu hal var aslında zafere doğru gidiyorsun hiç merak etme bakın bu bir yerde de bu kartımızda savaştan çıkmak tahriplerden arınmak geriye bakış demektir bu demek oluyor ki benim sevgili koç burcu arkadaşım siz zaten zafere doğru gidiyorsunuz şeytanlara aldırış etmeyin çizdiğiniz yolun peşinden gitmeye çalışın bakın tahriplerden arınacaksınız hakkınız olanı alacaksınız ne zaman? Kasım sonrası. Birçoğunuz Kasım sonrası. Hak ettiğini almak demektir. Kariyer hayatınızda iş başvurusu mu yaptınız? İş arayan arkadaşlarım. Aslında bakın birkaç yere başvuru yapmış arkadaşlarım. Fakat acaba beni arayan olmaz mı? Ben bu işi tutturamaz mıyım? Beni kabul eden olmaz mı? Gibi korkular duyuyor. Korkmayın sizler azimli insanlarsınız. Ateşler azimlidir değil mi canlar? Azimli insanlarsınız. Bir şeylerin etkisi altında kalmışsınız. Oraya başvuru yapmışsınız. Ama gelin görün ki ister istemez hani insan olarak bunu değerlendirmeyelim de bazen ayağımıza şeytan takılır değil mi? İşimiz rast gitmez. Tıpkı benim çay falı kanalıma o kadar emek verip de kapanı vermesi gibi bu iş budur. Ne kadar iyi de gitseniz bir yerde kaderle alakalı bir durum bu. Şeytanlar ayağımıza takılabilir. Tam istediğimiz şeyle aramıza girebilirler. Ama bu ebedi sürmeyecektir. Sevgili iş arayan arkadaşım, kariyer arayan arkadaşım, kariyerini yükseltmek isteyen sevgili Koç Burcu arkadaşım, bu ebedi gitmeyecektir. Bakın mücadeleyi bitiriyorsunuz, geriye bakış dahi yapacaksınız. Nerede o benim korkula hallerim, nerede o benim üzüntü hallerim diyeceksiniz. Tahriplerden arınıp, İş arayan arkadaşlarım için hakkınız olanı alacaksınız hiç merak etmeyin. Görüyorsunuz değil mi? Buradaki şahs dahi üçlüden yana kafayı çevirmiş. İkiliye yan dönmüş durumda. Yani şu vaziyete siz de gün gelecek yan döneceksiniz. Sevgili Koç burcu arkadaşlarım, kariyerinde yükselmek isteyen, iş arayan arkadaşlarım, bir miktarcık, birazcık daha sabır. Korkuya hiç gerek yok. Anlamıza ne yazıldıysa biz onları yaşayacağız. Tamam. Hadi bakalım sevgili Koç Burcu arkadaşlarımın para durumlarınıza gelince hmm, bakın destenin altı da gösteriyor zaten. Maddiyatta biraz sıkıntınız var. Kasım ayı içerisinde genel olarak söylüyorum bunu bu. Bir emekli de olabilirsiniz şu an evinizde. Evet emekli bir bey emekli bir hanımla olabilirsiniz sevgili arkadaşlarım genel olarak söylüyorum asgari ücretle çalışan bir koç burcu arkadaşımla olabilirsiniz memur olabilirsiniz hiç fark etmiyor genel olarak %70 civarı bayağı bir maddi alanda sizlerde sıkıntı var borçlar var sevgili arkadaşlarım bakın karı kocayı görün ne haldeler evet sizin şu anki bütçe durumunuz bunu göstermekte biraz bir borçlar var sıkıntılar var çocuklar okuyor belki de çocuğunuz büyüdü de onları evlendireceksiniz değil mi canlar kredi çektiniz de araç aldınız ev aldınız iş kurdunuz ya da yanlışlıkla birilerine kefil oldunuz bunu da şey yapmamak lazım arkaya atmamak lazım değil mi canlar her an her şey olabilir biraz sizin maddi alanda kasmayı içerisinde sıkıntılarınız var ama paralı olan işini bilen yolunu iyi seçebilen eli iş tutan eli para tutan becerikli kişileri de kendinize çekebilirsiniz sevgili Koç burcu arkadaşlarım bakın bunları çekerek fikirler yürütüp borçlarınızdan maddi sıkıntılarınızdan kurtulabilirsiniz kartımız da bunu söylüyor biraz da kafayı çalıştırmak lazım değil mi sevgili Koç burcu arkadaşlarım sizin Ondan sonrasında gelsin lüks, gelsin ihtişam diyor zenginlikten söz eder kartımız. Şimdi borçlarınız için, tabii borç dediğiniz hemen öyle ödenecek bir şey değildir. Hani kredi çektiyseniz sevgili arkadaşlar bu bir anda Kasım ayı içerisinde ödenecek şey değil. Evet sevgili arkadaşlarım borçlarınız bakın önünüzü göremiyorsunuz ayağımızı yorgana göre uzatalım Kasım ayı içerisinde biraz böyle borçlarınızla karşı yoğun duygular hissedebilirsiniz ama başarılı olacaksınız bakın tutuculuk da var burada maddi işlerde başarı var sizler için borçlarınızı ödemek için bayağı bir mücadele edeceksiniz bu mücadeleye ederken de bakın bir yerde de önünüzde göremeyeceksiniz Maddi işlerde başarı demektir bu sevgili Koç burcu arkadaşım. Hadi bakalım güzel yere doğru gideceksiniz. Aile bireylerinizden, aile büyüklerinizden. Gerçi her akraba da adama yardım etmiyor ama herkesi de bir de tutmayalım. Akrabalarınızdan sizi seven insanlardan yardım görebilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Sevgili Koç burcu arkadaşlarım, borçlarınız için. Ama maddi ama manevi bir şekilde yardımlar görebilirsiniz. Tamam? hiç sorumluluğunuzu artırıp bu şekil olmanıza gerek yok her şeyin hayırlısı diyorum tamam mı hadi bakalım sevgili koç burcu arkadaşlarım için önce kariyerlerine baktık kariyer biraz gördüğünüz gibi korkulu bir halleri var ama daha sonra zafere doğru gideceksiniz ne diyor başardın diyor bakın borçları da başaracaksınız sevgili arkadaşlarım kariyeri de iş hayatınızda başaracaksınız korku yok Artık zirvedesin her şey geride kaldı hak ettiğin pırıl pırıl zirvenin tadını çıkart koç burcu diyor meleğim daha ne desin değil mi sevgili arkadaşlarım tabi burç hayatı bu öyle ha deyince ödenmiyor iş başvurusu mu yaptık öyle ha deyince işimize bizi işe almıyorlar istediğimiz işe bizi almıyorlar kişi önce bizi tanımak istiyor değil mi personele ihtiyacı var mı? Ne bileyim o masaya eleman lazım mı? Biz o masaya göremeyiz. Karşı taraf bizi ölçüyor biçiyor. Bunlar bizim hayatımızda olan şeyler. Ben bunu istiyorum demekle hemen cup oraya ne yazık ki geçemiyoruz. Biraz aşama istiyor. Sevgili Koç Burcu arkadaşım tabi hepimiz için geçerli. 12 burç arkadaşım hepimize söylüyorum. Evet sevgili Koç Burcu arkadaşlarım biraz birazcık ama yardımlar var, yardım var, tutuculuk var. Bir yardım eli uzanacak size merak etmeyin sevgili koç burcu arkadaşlarım şimdi aslan burcu arkadaşlarımızın iş ve kariyerine bakıyoruz iş kariyer aynı şey ama ve lakin tabii ki ayrı ayrı söylemek durumundayım evet sevgili aslan burcu arkadaşım belki de okulunu yeni bitirdin de kariyer peşindesin veya hala okuyorsun da tamamen kariyere odaklandın veya tamamen işe da. Terfi istiyorsunuz ya da güzel bir gelir şöyle bir zam istiyorsun vesaire falan ya da iş başvurusu yaptı benim aslan arkadaşım sevgili kardeşim bay ya da bayansanız fark etmiyor karşı taraftan onay bekliyorsunuz tamam bekliyorsun onayı bekliyorsun kariyerde onayı bekliyorsun bekliyorsun da bakın güzel bir doyum size gelecek gelecek de yalnız bu kartımız der ki iş başvurusu mu yaptın nereye iş başvurusu yaptınsa yaptın. Bunu sen bil. Başkalarına söyleme der. Memur musunuz? Bir üst seviyeye mi çıkmak istiyorsun? Müdür mü olmak istiyorsun? Örneğin sevgili arkadaşlarım. Bunu kendin bil. Ben bir ay sonra terfi yapacağım. Ben bir ay sonra şurada fabrikada işe başlayacağım. Bunu sakın söyleme. Düşündüğün gibi, söylediğin gibi olmayabilir. Yalancı çıkabilirsinler bu kartımız bakın. Sevgili aslan arkadaşlarım nereye başvuru yaparsanız iş hayatınızda kariyerinizle alakalı bunu kendiniz bilin gün tarih vermeyin ben size bunu söylüyorum kartımızda bunu söyler bundan dolayı bakın dengeniz kayabilir bekleyin başvuruyu yaptınız mı tamam bekleyin kimseyle paylaşmayın bekleyin dengeniz kayabilir diyor bunu sakın yapmayın beklemeye alın kendinizi önce şu dengeyi bir toparlayın zaten kartımızda der ki sevgili kariyer yapmak isteyen iş başvurusu yapmış olan sevgili aslan arkadaşıma merak etme biraz çok az bir zamanın var şanslı yere doğru gideceksin şunu elde edeceksin er ya da geç nasıl elde edeceksin önce dengeni toparlayacaksın önce bir kendine geleceksin toparlanacaksın çünkü tam olarak bazı sıkıntıların aşılmamış bunu aştığın an Geçmişi bitiriyorsun. Geçmişi bitirdikten sonra yenileneceksin diyor. Bakın burada anılar kartı geldi sevgili arkadaşlarım. Doğuma ulaşacaksın. Sevildiğini sayıldığını göreceksin diyor kartımız. Ne zaman yenilendikten sonra sevgili arkadaşlarım. Önce şu küçük çaplı sıkıntınızı bir atlatın. Bir kendinize gelin. İş başvurusu mu yaptınız? Kariyer peşinde misiniz? Bunu bir siz bilin, bir Allah bilsin. Küçük çaplı sıkıntılarınız görülüyor burada. O sıkıntıları bir atlatın. Ondan sonra yenileneceksiniz bakın. Yardım elleri de size uzanacak. Dolayısıyla iş başvurusu mu yaptınız? Oradan da sevgi göreceksiniz, beğenileceksiniz. Sevilmek demektir güzel kardeşlerim. Aslan arkadaşlarım. Aynı şekliyle kariyer peşinde koşan arkadaşım siz de içinde dahilsiniz. Sevildiğinizi beğenildiğinizi hissedeceksiniz yenilenmenin ardından şengülden söylemesi iş ve kariyer peşinde koşan sevgili aslan arkadaşlarım için önce hafif şu sıkıntıyı atlatman lazım kimseyle paylaşmıyorsun ardından yenileneceksin bitti şimdi maddi durumlarınıza bir bakalım sevgili arkadaşlarım evet zafere doğru gideceksiniz bak zafere gideceksiniz sevgili aslan arkadaşlarım zafere Birazcık, birazcık sabır. Bir miktar sabır. Evet, hedef belirleyin diyor. Maddiyat kötü çıkmadı. Sizde çok da kötü çıkmadı sevgili arkadaşlarım. Biraz hedef belirleyin. Hafif diyor bakın, sabır istiyor diyor. Tıpkı burada söylediğim gibi. Hafif sabır. Bazı aslan burcu arkadaşlarım hedeflerini belirlemişler. Belki de borç içindeler. Değil mi? Bir çok işi üstlenmişsiniz bakın burada. Gece ayrı çalışıyorsun örneğin gündüz iki işe birden gidiyorsunuz neden hedef belirledin çünkü kredi borcu ödenmesi lazım ya da ay başını getiremiyorsun çocuklar okuyor ya da oğlunuz ya da kızınız nişanlı düğün yapacaksınız değil mi sevgili arkadaşlar her yönden bakıyorum olaya önünüzü göremiyorsunuz bakın ne diyor kartım sabırla gücü oluşturacaksın parayı sabırla elde edeceksin diyor sevgili aslan arkadaşlarıma borç içinde olan arkadaşlarıma sevgili arkadaşlarım aynı şekliyle maddiyatınız da içinde dahil hiç merak etmeyin bir miktar sabır istiyor kariyeri işi peşinde koşan arkadaşlarım içinde aynı şey çok değil bakın 3 kart açtın 3.de olay bitiyor sevgili aslan arkadaşlarım aynı şekliyle de 3. kartta borç olayınız maddi sıkıntınız bitiyor bitti küçücük bir sabır sabır sabır bitti sevgili aslan arkadaşlarım çok güzel çıktı sizlerinki evet ne diyor sıkma canını doğaya dön diyor doğaya melek söylüyor bunu evren söylüyor doğada kendi özünü kendi doğanı bulacaksınız gücünü ve aradığın tüm cevapları orada bulacaksın daha kar yağmadı pek yağmurlar da başlamadı sevgili arkadaşlar şöyle bir çıkın dışarıya boşsanız Karşı tarafta haber bekliyorsunuz yani iş başvurusu yaptınız kariyer peşindesiniz ya da burada çalışan arkadaşım borçlardan önünü göremiyorsun. Kimse kimsenin canını zorla alamaz çıkın dışarıya şöyle bir temiz hava alın işte bunu söylüyor bir derin nefes alın şöyle bir şükredelim değil mi halimize sevgili aslan arkadaşlarım tüm arkadaşlarım hiç fark etmiyor hepimiz için geçerli. Üçlü üçlü çok güzel çıktı belli ki üç aşama sonrasında. Benim aslan arkadaşlarım hem iş hayatlarında hem kariyer hayatlarında hem de borç hayatlarında güzel yere doğru gidecekler. Hadi bakalım. Kasım ayı yorumudur bu. Sevgili arkadaşlar, şimdi yay arkadaşlarımızın kariyer ve iş hayatlarına bir bakalım. Onlar da korku içinde. Oysa ki beklemediler. Ay. İşte bu. İşte bu. Dünya kartını kötü diyemeyiz. Sevgili arkadaşlarım, Dünya kartı ne der bize nereye iş başvurusu yaptın hangi kariyerin peşinde koşuyorsun neyi hedefledin şimdi iş ve kariyere bakıyorum burada sevgili arkadaşlar sevgili yay arkadaşlarım iyi dinleyin vay bayan hepinize söylüyorum nereye iş başvurusu yaptıysanız hiç merak etme diyor korkuya gerek yok bak bakım diyor İş başvurusunu yaptın korkuyorsun acaba beni alırlar mı onaylamazlar mı bekliyorum bekliyorum hala cevap gelmedi merak etme diyor dünya kartımız der ki iş başvurusu mu yaptın aynen bekle doğru yoldasın o iş tam senin işin der aşk açılımlarında da yolunuza bir partner çıktı tanıştınız doğru insanla karşılaştın der sevgili kardeşlerim korkuya gerek yok bakın burada da beklemedesiniz sevgili yaylar kariyer hayatınızda iş hayatınızda kurumuş hiçbir şey yok bu kartımızda der ki her şey bitmedi bekle der bekle bekliyorsunuz ardından da bakın dünya kadar mutluluk geliyor sevgili yay arkadaşlarımın kariyer ve iş hayatı için ardından da buyurun gördünüz mü zafer geliyor sevgili kardeşlerim at çünkü bu bakın at ardından zafer geliyor ailenizde mi kırgınlığınız var ne bileyim arkadaş çevrenizde mi kırgınlığınız var, iş hayatınızda, kariyerinizde güzel yere gidişiniz var, doğru yoldasınız ve yetmiyor hem zafer yapacaksınız hem de maddiyattan dolayı kırgınlıklar, dargınlıklar, serin rüzgarlar mı esti? ailenizle aranızda onlar da düzelecek, onlar da sevgili yay burcu arkadaşlarım kariyeri için mücadele eden iş başvurusu yapmış da haber bekliyorsunuz bakın burada merak etmeyin gelecek güzel haberleriniz size de yine 3 çıktı dördüncüde de zafer var hadi bakalım sevgili arkadaşlarım güzel şeyler görünüyor sizlere hiç merak etmeyin. Evren koruyormuş sizi sevgili arkadaşlarım, sevgili yay arkadaşlarım. Çünkü ben burada aşk açılımı yapmıyorum. Aşk açılımının dışında Azize Süper'dir haberiniz olsun. Evet şimdi borçlarınıza, maddi durumunuza şöyle bir bakalım. O harika. Sevgili arkadaşlarım, sevgili yaylar, maddi durum süper ama borç konusunda biraz böyle boynumuz bükük birazcık bir miktar hayal kırıklık durumlarımız var değil mi biraz da böyle yoğun duygular hissediyoruz alacaklılarla aramızda sıkıntılar var değil mi böyle bir serin rüzgarlar istiyor ama gelin görün ki üç şey devrilmiş her şey bitmemiş sevgili yaylar borcu olan yaylar görüyor musunuz kupaları bakın her şey bitmemiş. Ben her zaman söylerim Her şey bitmez. Hiçbir şey dört dörtlük değil. Maddi durumunuz iyi, fena değil. Ay başından ay başına iyi gidiyor. Şöyle bir bakalım. Sevgili yay arkadaşlarımın borçları için bakın. Tahriplerden arınacaksınız. Arındınız mı tahriplerden? Çok fazla zamanınız yok. Sevgili yaylar, borç içinde olan yaylar. Zamanında size bu insanlar yardım etmemiş siz borç içinde bu şekil kıvranırken bakın bu insanlar size sırt dönmüş elinizden tutmamışlar siz bir şekilde bunları aşıyorsunuz geriye bakış yapıyorsunuz geriye bakış tahriplerden arınmak demektir e, borç hayatımızda tahrip yani değil mi tahriplerden arındık artık buyurun geldi doyum mutluluk geldi buyurun tabloyu görün sevgili yaylar Sizde de çok fazla bir sorun yok uzun vadeye gitmedi kasıma aşmadık merak etmeyin bir miktar bir mücadele bir miktarcık çünkü her şey bitmemiş ay başına kadar bir maddi durumunuzda evet güzel bir doyum var merak etmeyin sevgili yay arkadaşlarım çok da fırsatlar yakalayacaksınız bakın borçlarınızla alakalı kariyerler alakalı iş hayatınızla alakalı Ay başını getirmekle alakalı her tür durumda bakın çok fırsatlar elinize geçecek. Lütfen gözümüzle dört açalım. Çok güzel çıktı. Geçmiş şifası, geçmiş, geçmişimizi şifalandıralım sevgili yaylar. Geçmiş barış, onu şifalandır. Şu anda yaşadıklarının kökeni geçmişinde yatıyor diyor. Aynen doğrudur. Çünkü ne dedim az önce sevgili arkadaşlarım? elinizden tutmamışlar o sıkıntılı süreci yaşarken bakın burada ne haldesiniz ne yazık ki elden tutmamışlar unutun gitsin diyor meleğim unut geçmişte diyor o borçları o şekil bir şekilde yaptın bir boşluğa düştün yaptın artık onları yapmayacaksın bu tahripten arındıktan sonra savaştan çıktıktan sonra aynı hataya düşmeyeceksin bunları da unutma yay diyor meleğim sevgili arkadaşlarım koç aslan yayı arkadaşlarımın kariyer iş para durumları ve borçlar ödenecek mi? açılımının sonuna geldik sevgili arkadaşlarım Kasım ayı yorumudur evet sevgili arkadaşlarım güzel insanlar sizleri çayfalı aşk hayatınız kanalıma aboneliğe bekliyorum şöyle bir göz atın sevgili arkadaşlar değişik değişik videolar gelecek sevgili arkadaşlarım oraya da bekliyorum aboneliğe bekliyorum sizleri videolarımı yükledim linklerinde zaten göreceksiniz videolarımın altında sizleri seviyorum şengül 724 sizler için çalışıyor güzel insanlar koç aslan ve yay arkadaşlarım bu açılımımı beğendiyseniz beğeni butonuna basmanızı rica ederim abone olmayan arkadaşlarım var ise çay falı aşk hayatınız kanalıma da aboneliğe bekliyorum buraya da bekliyorum sevgili arkadaşlarım bir sonraki açılımlarımda tekrar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun